Ne var? Eniştem bizden kızanmak bu kadar kolay değil. <gülüyor> Ablamın elini bağladım, düğümlerle güzel sözler söyleyerek öyle Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim ötesi yok bu duanın. Benim ol, benimle, aklımla, aşkımla bin yaşta. <gülüyor> Aşk desen, ben desen, hasret desen, gel birbirimize hayat olalım. Ben senin canına can, damarına kan, hayatına anlam olmak için varım. Benim sadece iki elim var, bu hayata dört elle sarılabilmem için sana ve bu ellerine ihtiyacım var.